Mozaik cam kaplar, kesilerek ince parçalara ayrılan ve daha sonra birleştirilen uzun cam çubuklardan yapılır. Sarmal bir çubuk yapmak için renkli bir cam kütlesi renksiz camla hafifçe kaplanır ve sonrasında silindir şekli alması için masa üzerinde yuvarlanır. Cam, bir başka araçla masaya bastırılarak düzleştirilir. Düzleşen cam, kalın bir şerit oluşturacak şekilde yavaş yavaş esnetilir. Şerit içe doğru yuvarlanır ve cam metal saptan kesilerek ayrılır. Metal sap, bu sefer yuvarlanan cam şeridinin kenar kısmına yapıştırılır. Tekrar ısıtıldıktan sonra camın diğer tarafına, İkinci bir metal sap yapıştırılır. Yuvarlanan şerit uzun bir çubuk oluşturacak şekilde iki yandan yavaşça çekilir. Çubuk kesilerek kullanılabilir, parçalara bölünür. Soğutulduktan sonra çubuk bir kez daha, bu sefer ince parçalara bölünecek şekilde kesilir. Parçalar, seramik bir plaka üzerinde düzenlenir ve sonra ocağa yerleştirilir. Cam yumuşayıp yavaş yavaş akmaya başladığında boşluklar sıkıştırılarak kapatılır. Mozaik kısımları hala yumuşakken süs amaçlı bir kenar çubuğu eklenir. Tekrar ısıtıldıktan sonra parçalar ve Kenar çubuğu tamamen düz bir disk oluşturacak şekilde sıkıştırılır. Disk, tepe şeklinde bir kalıbın üstüne konur ve ocağa yerleştirilir. Birkaç saniye içinde yer çekimi camı kalıbın çevresinden aşağı doğru çeker. Cam ve kalıp soğurken ayrılırlar. Son olarak yavaş bir soğuma sonrası tas yere konulup cilalanabilir.